Kitle fonlaması, bir proje, girişim, fikir ya da bir sebebin bir grup insan tarafından farklı motivasyonlar ile internet üzerinden finanse edilmesi, desteklenmesidir. Paya dayalı kitle fonlaması ise girişimcinin projesinin veya girişim şirketinin paylarının bir kısmının platformun üzerinden satışa sunularak finansman toplanmasıdır. Bu sistemle ilgili yasa 2017'de ve ikinci mevzuat ise 2019'da Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2020 yılında dünyada kitle fonlama sistemi ile fonlanan kampanyalar neredeyse 100 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Bu fonlamalar 300 bin yeni işin doğmasına sebep olurken üretim ve istihdama katkısı muazzam oldu. Ülkemizde girişimcilik ekosistemin önündeki en büyük engellerden biri finansal erişim engeli. Girişimciliğin gelişmesini sağlamak, onların finansa hızlı, kolay, teminatsız ve ucuz ulaşabilmelerinden geçiyor. Yatırımcı ekosisteminde ise yatırım ürünlerinin kısıtlı oluşu ve yatırımcıların erken aşama girişimlere zamanında ulaşamaması ana sorunlardan. İşte tam burada biz, girişimcilik finansmanını ve yatırımcılığı yeniden tanımlıyoruz. Fon bulucu platformları olarak, Girişimcileri ve yatırımcıları hızlı, kolay ve güvenli şekilde bir araya getirirken bir girişim için fikir aşamasından başlayarak her seviyede fonlama ve yatırım fırsatları sunuyoruz. Düzenleyici ve Denetleyici Sermaye Piyasası Kurulu, diğer paydaşlarımız Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takas Bank ile tüm işlemleri e-devlet üzerinden doğrulanmış şekilde gerçekleştiriyoruz. Girişimciler, kullanımı kolaylaştırılmış ve her aşamada yardım sunan kampanya formlarını doldurup, yatırım komitesi onayına sunarken, girişimlerini ve kendilerini yeniden keşfediyorlar. Yatırımcılar ise, yatırım tutarının en az 1 lira olduğu sistemimiz üzerinden, diledikleri girişime, diledikleri miktarda ve çok güvenli bir şekilde hisse alarak ortak olabiliyorlar. Yatırımcıların paraları takas bankla korunurken, merkezi kayıt kuruluşu da payları adlarına kaydediyor. Fonbulucu.com'a gelin. Yeni nesil yatırımcılığa ilk adımınızı atın.